Bugün 14 Mayıs 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Terazi Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Kova Burcu'ndaki Satürn'le üçgen görünüm yapacak. Günlük işler, görev ve sorumluluklarla sabah erken saatlerde ilgilenirsek istikrar sağlayabiliriz. Eğitim, iş görüşmeleri, randevular, sosyal organizasyonlar, ekip çalışmaları verimli ilerleyebilir. Ay 11.07'de Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la dik açı yapacak ve boşluğa girecek. Güç ve güven arzumuz daha hırslı ve tutkulu davranışlar yaratabilir. Ancak kendi iradeniz dışında gelişebilecek durumlara karşı kabullenişe geçmek ve şartları fazla zorlamamak da daha doğru olabilir. Öğle saatleri dinlenmek ve tefekkür için çok uygun olabilir. Ay 13.33'de Akrep Burcu'na geçecek. Değişen enerjilerle birlikte duygularımız derinleşebilir. Tutkulu ve hırslı hissedebiliriz. Gizli ve bilinmeyen konulara ilgimiz artarken zaman zaman kuruntular, kıskançlıklar, kuşkular, ruh halimizi zorlayabilir. Bedensel arınma, detoks ve şifa gibi çalışmalardan fayda görebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.